Merhaba ben Profesör. Bugün masada Whatsapp ve şirketin dayattığı kullanım sözleşmesi var. Whatsapp herkese 8 Şubat 2021'e kadar onaylanması, onaylanmazsa uygulamanın kullanılamayacağı bir sözleşme güncellemesi gönderdi. Bu güncellemeye göre kullanım verilerinin işlenmesinin, işletmelerin, sohbetlerimizden faydalanmasının önünü açacak bilgilerin Facebook tarafından paylaşılması ve bazı entegrasyonlar içeriyor. Bu karar sonrasında WhatsApp adeta büyük bir göçe sahne oluyor. Gıybetlerinin ya da eşten dosttan sakladıklarının ortaya saçılacağını düşünen dayılar, teyzeler WhatsApp'tan panikte ayrılıp Telegram ve Signal'a doğru yol almaya başladılar. Sözü gelmişken Telegram, Rus Pavel Durov ve kardeşi tarafından kurulmuş bir platform. Pavel Durov, Telegram'ı kurmadan önce Rusya'nın en büyük sosyal medya sitesi olan VKontakte'nin de koruyucu aynı zamanda. Daha sonradan hükümetle arasındaki ayrılıklar nedeniyle şirketi devredip Telegram'ı kurmuş. Telegram'ın kullanıcı sayısında son 24 saatte %65'lik bir artış söz konusu. Bir diğer alternatif olan Signal ise bugün herkesin sorun yaşadığı WhatsApp'ın kurucularından bir tanesi olan Ryan Acton tarafından kurulmuş. Şirket Facebook'a satıldıktan bir süre sonra işlerin ne tarafa doğru gittiğini anlayıp istifa ediyor ve milyonlarca dolarından oluyor. 2018'de attığı son tweet gerçekten manidar. Facebook'u silmenin tam zamanı. Facebook'un Cambridge Analytica skandalından sonra alevlenen Facebook'tan çıkıyoruz hareketine destek vermiş ve bununla da kalmayıp tamamen açık kaynak kodlu ve tamamen gizliliğe odaklanmış bir platform olarak signal'ı hazırlamış. Bugünkü göçü Facebook skandalına benzetmemek lazım. Çünkü Facebook'un verileri gizli gizli arakladığı ve şirketlere sattığı anlaşıldıktan sonra çok etkili olmayan bir hareketti. Ama bugünkü durum sosyal ağlarda eşini az rastlanır bir örnek. Siber bir başkaldırı gibi. Milyonlarca insan WhatsApp'ı kullanmayı bırakıp en büyük rakiplerine geçmeye başladı. Bu programlar için de aslında ilk dikkat etmemiz gereken WhatsApp'ın sunmadıklarını sunan olup olmadı. Karşılaştırmalara bakarsak hem gizlilik üstüne kurulması hem açık kaynak kodlu olması hem de sohbetlerin bir sunucu da değil de telefonda depolandığı signal gibi duruyor. Signali bu kadar duymamızı sağlayan ise dünyanın yeni en zengin insanı Elon Musk. WhatsApp duyurusundan sonra attığı tweetle signali kullanın dedi ve hisseler tavan yaptı. WhatsApp duyurduğu bu güncellemeyi Avrupa Birliği ülkelerinin dışındaki ülkelere uygulayacağını açıkladı. Çünkü Avrupa organizasyonunu yöneten WhatsApp İrlanda şirketi. WhatsApp İrlanda şirketinin Facebook'un yönettiği geri kalan şirketten daha farklı davranmasının sebebi ise kayıtlara henüz geçmedi. Bu konu hakkında merak ettikleriniz olduğunun farkındayım. Size zaten Instagram'da Facebook'un Messenger'da Facebook'un onları da kullanmayın o zaman diyenlere aldanmayın. WhatsApp geri adım atana kadar dünya genelinde, genelindeki insanlar WhatsApp'tan çıkmaya devam ederse şirket geri adım atmak zorunda kalır ve hatta kullanıcıları geri çekmek için daha önceden vaat etmediği güzellikler sunabilir. Neticede marka değeri ve kullanıcı sayısıyla önde gelen şirketlerden bir tanesi kaybedeceklerini gördükten sonra kazanacak kazanacaklarının hesabını yapmayacaktır. Önümüzdeki günlerde bu karardan vazgeçilmesiyle ilgili bir haber görürseniz şaşırmayın. Evet burada videomuzun sonuna geliyoruz. Destek olmak ve abone olmak isterseniz olabilirsiniz. Hoşçakalın. Mm-hmm.